Daha önce oldukça karmaşık ve teknik bilgi gerektiren bu sektör, bazı operasyonlarını yapmak için mutlaka çok çok deneyimli insanlarla çalışma zorunluluğunda bulunuyordu. Karmaşıklık ancak deneyimle çözülebiliyordu. Bizler ise DİA altyapısı kullanarak bu karmaşıklığı yazılım içinde çözerek insan kaynaklarını daha kolay ulaşabilir hale geldik. Biz DİA'ya geçtikten sonra uçtan çözümle ilgili sınırımızın olmadığını, buna benzer bir süreci yapmak için çok büyük firmalara çok büyük mağdalarla, markada dünyanın parası ödemek zorunda olmayacağımızı, buradan bir fayda doğurabileceğimize inandık. Üretime yönlendirdiğim bütün süreçlerini uçsunuzda takip etme imkanı buldum. Bu çağ gibi bir şeydi. Diayı kullanmayı tercih edenlere şunu söyleyebilirim. Şirketinizin iç işleyişinin daha verimli, daha hızlı bir hale getirmek istiyorsanız Diayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Müzik